Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin Teknoşoku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şöyle yan tarafımda görmüş olduğunuz IMO Ranger Pro isimli IP kamerası, güvenlik kamerası olarak da bilinen ürünü inceleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz özellikle evlerde bu tarz böyle güvenlik kameraları sıklıkla kullanılmaya başlandı. Evinde bakıcısı olanlar, evcil hayvanı olanlar ya da Evinin çeşitli yerlerine kamera koymak isteyenler bu tarz böyle internete bağlanabilen, internetten kontrol edilebilen, internetten de ulaşılabilen kameralara yöneldiler. IMO markasının bu ürünü de bize teste geldi ve biz de hemen hızlıca test etmek istedik. Şimdi ürün hemen masada gördüğünüz gibi böyle dairesel bir ürün aslında. Böyle olmasının bir sebebi var. Bu 355 derece yani 360 derece diyebiliriz etrafında dönebiliyor ve kamerada 90 derece aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. Yani kameramızın hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu uzaktan da kontrol edebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Şimdi gelin birazcık ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Zaten biraz da bahsettik aslında. Kameramızın kamera kısmı şu kısımda bulunuyor. Şöyle açık bir alanımız var. Bunun dışında böyle bir küre şeklinde bir ürünümüz bu. Arka kısmına baktığımızda bir USB bağlantımız var ki micro USB bağlantısı Kutusundan uzun bir USB kablosu çıkıyor. Ucuna da standart bir adaptör taktığımız zaman ki USB kablosunun ucunda normal bildiğimiz USB bağlantısında direkt elektriğe hazır hale geliyor. Yani buna bir 5 voltluk bir enerji vermemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz lazım. İkinci olarak üründe arka tarafında bir ethernet bağlantı yuvası var. Buraya isterseniz ethernet bağlantısını yapıyorsunuz. İstemiyorsanız Wi-Fi ile de bağlılabiliyor. Yani Wi-Fi özelliğinin de olduğunu söyleyelim. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Buyurun ürün Wi-Fi'de 2.4 GHz bağlantısını destekliyor sadece. 5 GHz bağlantısı varsa ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Onu özellikle belirtmiş olayım. Bunun dışında arka tarafta bir microSD bellek kartı yuvası var. İsterseniz buraya bellek kartı takarsanız kendi üzerine kayıt yapıyor. Takmazsanız da e, bulut özelliği var. Yani kılavda kayıt yapabiliyor. Ama onun için bir paket almanız lazım. Bir deneme süreci var o süreçten sonra pakete abone olmanız gerekiyor. Ücretli bir üyelik. Onu da kullanabiliyorsunuz. O birazcık sizin tercihinize kalmış bir durum. Bir de arka tarafta arkadaşlar bir adet bir reset tuşu yer alıyor. Buna basıp tuttuğunuz zaman 10 saniye boyunca cihazın tüm ayarları sıfırlanıyor. Bir de ürünün alt ön kısmında bir led lamba var. Bu böyle işte sürekli kırmızı yanabiliyor, yanıp, yanıp sönebiliyor kırmızı, sürekli yeşil yanabiliyor. Mesela şu anda bağlı olduğu için sürekli yeşil yanıyor. Bağlı olmadığı zamanlarda da kırmızı yanıp sönerek size uyarıda bulunabiliyor, durumun hakkında bilgi vermiş oluyor. Şimdi gelelim cihazın teknik özelliklerine. Bu genel görünümü anlattık ama teknik özelliklerde şimdi ekranda bir tablo göstereceğim size. H265 formatında 1080p Full HD video kayıt yapıyor bu minik ve güzel kameramız Aimon'un Ranger Pro modeli. Akıllı takip özelliği mevcut. Hem Wi-Fi hem internet bağlantısı olduğunu söylemiştik az önce. İki yönlü konuşma yapabiliyor. Şimdi bu güzel bir özellik nedir diye merak ediyorsunuz. Sesinizi buradan karşı tarafa iletebiliyorsunuz cihazın üzerinden. Ve odadaki ortamdaki sesi de yine kamera üzerinden duyabiliyorsunuz. Bu çok bence güzel bir özellik olmuş. Bunu böyle gerçek zamanlı sohbet edebiliyorsunuz birileriyle isterseniz. buradan hani Veya kapıya biri geldi mesela. Siz de dışarıdasınız. Kapıya geldiği zaman size alarm verebiliyor ve onunla konuşabiliyorsunuz. Onu da belirtelim. Mikroistik istik kart yuvası olduğunu söyledik. Android ve iOS uygulaması var. iMol isimli bir uygulamamız mevcut. O uygulama üzerinden M ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hem de cihazın Özelliklerini oradan kullanabiliyorsunuz. İşte döndürme, efendime söyleyeyim kayıt alma vesaire gibi işlemleri oradan yapabiliyorsunuz. 355 derece dönebiliyor. Yatay eksende dikeyde 90 derece kamera içeri 90 derece hareket edebiliyor. Onu söylemiş olalım. Kamera hareketlerini uzaktan yönetebiliyorsunuz. Bir gizlilik modu var. Eve geldiniz. Evde olarken kameranın size kayıt etmesi istemiyorsunuz. Kamera kafasını aşağı doğru indiriyor sizi. Kayıt etmiyor. Böyle bir özelliğin olduğunu söyleyelim. Yapay zeka algılama özelliği var. Yapay zeka destekli daha doğrusu. Burada ne oluyor? Diyelim ki evde bir kediniz var, köpeğiniz var. Kamerayı da kurduğunuz, gittiniz. Şimdi alarm modu var bunun. Alarm modunu aktif ettiğiniz zaman eğer bir hareket olursa size uyarı veriyor. Ama siz derseniz ki benim kedim var, köpeğim var. O modu aktif ederseniz orada o kedinin, köpeğin geçtiği noktalarda size uyarı vermiyor, alarm vermiyor. Böyle bir e, güzelliğin olduğunu söylemiş oldum. Bu kamerayı aynı zamanda başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz. Yani evde anneniz var, kardeşiniz var, ne bileyim eşiniz var, çocuğunuz var. Onların da kamera erişim verip onların da uzaktan evde olup bitenleri ya da nereye koyduysanız artık oradaki durumu görmesini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kurulum meselesine. Az önce bahsettiğim bir AYMA uygulamamız var. O uygulamayla kuruyorsunuz ama şu uyarı özellikle yapıyorum. Zaten uygulama içinde söylüyor size. 5 GHz modundaki Wi-Fi ağlarına bağlanamıyor. O yüzden 2.4 GHz'lere bağlanmanız gerekiyor. Bu önemli bir detay. Ayarla yapması çok zor mu? Çok zor değil. Ben mesela arka tuşuna basarak reset dedim. Eve götürmüştüm. Evde ofisteki ayarlarım vardı. Evde reset dedim. Arka tuşuna bastığımda e, cihaz 10 saniye basılı tuttuğunuzda sıfırlanıyor her şeyi. E, kameranın da diyorsunuz ki e, barkod okutacağım. Hemen alt kısmında şöyle göstermiş olayım. Bunu detayları da veririz size. Bir barkod bölümü bulunuyor. Bu barcode'u okuttuğunuz zaman kamera otomatik olarak tanınmış oluyor yazılım tarafından. Yazılım üzerinden de sizi bir sesli bir e, sisteme sokuyor. Bir duruma başlatıyor. O sesle iletişim kurup wifi ayarlarını yaptıktan sonra ağınıza bağlayıp cihazı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. E kullanımı fena değil uygulamanın. Hani birçok ayarına ulaşabiliyorsunuz. Kamerayı hareket ettirebiliyorsunuz buradan. Sesinizi dışarıya verebiliyorsunuz veya dış ortamdaki sesleri telefon üzerinden, kamera üzerinden alabiliyorsunuz. Birçok ayarınız var. Kaydettiyseniz kaydetmiş olduğunuz videoları izleyebiliyorsunuz. E, ve bu gibi ayarları telefondaki bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda iMo Ranger Pro'nun kurulumunu yapıyoruz. Resetledim ben. Az önce bağlamıştık ama tekrar göstermek adına resetledim. Şimdi cihazın sıfırdan tekrar kurulumunu yapacağım. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? E, telefonumuzdaki iMo Life uygulamasını açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi iMo Life'ımızı bir açalım. Görüyoruz iMo Life'ımızı açtık. Ve buraya geldik. Şimdi burada bir artı tuşumuz var. Bastık artı tuşumuza. Ne diyor? İki tane seçenek var. QR kodu tara veya elle ekle diyor. Biz burada QR kodu tara diyeceğiz. Cihazın alt kısmında bir QR kodu uyar alıyor. Şöyle göstermiş olalım. Evet şu anda tanındı ve bize gösteriyor. Ranger Pro diyor. Seri numarası da şudur şudur diyor. Sonraki diyoruz. Cihazın işte güç kaynağına bağlayın diyor. Ardından göstergeçinin yanıp yanmadığını kontrol ediyoruz. Sonraki diyoruz. Buraya bulunduğumuz ortamdaki Wi-Fi parolasını giriyoruz. Ve 2.4 olması gerektiğinden yazıyor. Bakın ekranda şu anda. 5 GHz olmaz diyor. 2.4 GHz olacak. Sonraki diyoruz. Ve cihazın ışığının yeşil yandığını görün diyor. Bakalım ışığımız yeşil yanıyor mu? Evet. Şu anda ışığımız yeşil yavaşça yanıp sönüyor. Ve işlemi başlatıyoruz. Şimdi eğlenceli bir tarafa geçeceğiz. Sonraki diyoruz. Telefonunuzun sesini açarak cihazınızın yanına koyun diyor. Telefonunuz sesli bir sinyal verin diyor. Böyle bir gece sesi var şu anda. Evet şu anda bağlandı. Bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. Şifremizi atıyoruz. Ve puluta bağlanıyor diyor. Şu anda Bu aşamayı da geçtikten sonra istersek bulut depolama servisini kullanabiliyoruz 7 gün boyunca. Sonra da 50 bücet ödememiz gerekiyor. Belki daha sonra diyelim biz buna. Evet şu anda bağlantı kuruldu. Görüyorsunuz birazcık da uygulamadan bahsetmek istiyorum. Burada birden fazla kameranız varsa mesela burada görebiliyorsunuz 4 tanesini. Şu şekilde yaptığımızda da görüntü kalitesini ayarlamış oluyoruz. HD ya da değil. Bu e, mikrofon... Hoparlör düğmesine tıklarsak eğer sesimiz gidecek, şu an onu yapalım isterseniz. Bir. tabi Tabii böyle bir eko yapacak ne yazık ki. Ee, anlık görüntü alabiliyorsunuz, fotoğraf. Konuşabiliyorsunuz, kendi sesinizi ileri atabilirsiniz veya kayıt edebiliyorsunuz mesela bir Kayıt etme tuşuna basalım biz kaydı başlattık şu anda. Bu arada şu anda bir SD kart var taktık biz. Deneme amaçlı onun üzerine kayıt yapıyor şu anda. Kameramızı hareket ettirelim isterseniz. Gördüğünüz gibi şu anda bizi çekiyor. Söylediğim gibi 350 dere 355 derece sağa ve sola hareket edebiliyor. Yukarı aşağı eksende ise 90 derece bir açı mevcut. Şöyle kaldıralım biraz kafamızı da. Hareketler birazcık böyle şey gibi ama fena değil. İşte bu şekilde ayarlarımızı da buradan yapabiliyoruz. Burada bazı ayarlar var. Bulut depolama, AI algılama, tüm kayıtlar, cihaz paylaşımı, özellikler vesaireyi buradan da görebiliyoruz. Hangi model olduğunu, sunulan hizmetlerimizi. Algılama ayarlarını da buradan görebiliyorsunuz. Hareket algılama aktif şu anda. Akıllı izleme mevcut. Algılama hassasiyeti var. Algılama bölge ayarında yine. Mesela şuradan, şöyle kamerayı şöyle çevirelim. Şu anda... İstediğiniz bölgeyi seçiyorsunuz diyelim ki temizle diyelim temizledik. Şöyle diyelim ki şurada bir hareket olduğu zaman kamera algılasın diyebiliyoruz veya şu bölgede bu şekilde kendi bulunduğumuz yerdeki hareketleri şu alanda olduğu zaman kayıt et diyebiliyoruz. Şimdi buradan çıkalım tekrar menümüze geri dönmüş olalım. AI algılama devre dışı diyor. Bunu çok yakındaymış, yakında gelecek diyor. Yani eğer bir evinizde hayvan varsa, bir e, evcil hayvanınız filan varsa bu özellik sayesinde en azından yanlış alarm vermemiş olabiliyor. Şimdi belki kameranın video kalitesini merak ediyorsunuzdur. Şimdi bu ortamda bir video kaydettik biz. O videoyu bir izleyelim. En azından sizin de. IMO Ranger Pro'nun kamerasının ve mikrofonunun nasıl bir kalitede kayıt yaptığını siz de görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar bu videoyu iMore Ranger Pro'nun kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Aynı zamanda hem ses hem de görüntüyü şu anda iMore Ranger Pro'nun kamerasından alıyoruz. Bu görüntüyü SD kartta kayıt yapıyoruz. Daha önce micro SD kartta. Ve siz de şu anda bütün görüntüyü kameranın içinden görmüş oluyorsunuz. İşte böyle bir Görüntü alacaksınız. Biraz böyle e, çok geniş bir açı var şu anda görüyorsunuz. Böyle suratımda biraz tabak gibi çıkmış gibi görünüyor. Ama işte kameranın görüntü kalitesi de bu şekilde onu da belirtmiş olalım. Hatta biraz döndüreyim ben kamerayı. Şöyle telefonunu da elim alarak döndürüyorum. Şu anda ofisimizin içini çekiyoruz. Evet şöyle biraz aşağıya işte IMO Ranger Pro'nun kamera kalitesi de bu şekilde arkadaşlar. Şu an geliyor bana gelecek bir biraz. Birazcık daha kaydıralım. Şöyle. Çok gittik. Evet. İşte bu şekilde. IMO Ranger Pro böyle. Uygulamaya girdik arkadaşlar. IMO Life uygulaması. Buraya girdik şu anda. Kameramıza bağlantıyı biz kurmuştuk zaten. Ve girelim bakalım şimdi. Kameramız bizi... Şu anda çekiyor. Mesela plan diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda kamerayı ben kendime çevirdim. Şöyle yapalım. Evet şöyle. Hatta bir kayıt alayım ben burada bunu yaparken. Evet. Kayıda başladık. Ve şu an kaydı başlattık arkadaşlar. Bir taraftan da kayıt alıyorum. Onu söyleyeyim. Şöyle döndürelim. Bakın kamera dönüyor şu anda. Döndü, döndü, döndü, döndü, döndü, döndü. 355 dereceye kadar dönebiliyor. Ve şu anda döndü. Benzer şekilde yukarı. Şu an tavanı çekiyoruz. Ve aşağıda hareket edebiliyoruz kameramızda. Gerçekten de güzel. Yani bunu uzaktan yapabilmiyor olmak güzel. Hani evdesiniz bir yeri göremiyorsunuz. Kapıyı göremiyorsunuz. Ne bir pencereyi göremiyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi kamerayı hareket ettirerek bu şekilde böyle görüyor olmanız bence güzel bir özellik olmuş. Bunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar şu anda uygulama üzerinden görüşme yapıyoruz. Ee, sevgili kameramanım Alperen telefonu aldı uygulama üzerinden. Bizi dinliyor şu anda. Alperen sesim geliyor mu? Geliyor Özgür abi benim sesim geliyor mu? Gayet güzel bir şekilde geliyor ya. Güzel bir şey bu değil mi? Bak çift yönlü konuşabiliyor olmak. Abi sesim çok iyi geliyor. Ayrıca burada geçmiş kaydıda görüntüleyebiliyoruz. Süpermiş ya beğendim ben bu cihazı. Gayet iyi abi. Tamamdır. Teşekkür ederim o zaman. Ya ederim. Şu anda arkadaşlar iMob Ranger Pro ile intercom modunda yani karşılıklı görüşüyoruz. Kameradan gelen sesi direkt şu anda telefon üzerinden duyuyoruz. Değil mi Alperen? Abi kamerayla beni görebiliyor musun şu an? Görüyorum ama kameranın açısı birazcık aşağıda kalmış. Onu ben hatta biraz yukarı çıkartayım istersen. Evet, evet. Şöyle senin gülü cemalini görelim. El salla bizi. Evet şu anda Alperen bize el sallıyor ve konuşuyoruz. Teşekkür ederim Alperen. Kolay gelsin. Rica ederim abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. IMO Ranger Pro'nun özelliklerini anlatılır hülyonun sonuna yaklaştık. Tabii merak ettiğiniz şey şu. Bu ürün kaç bana. Şimdi biz bu inceleme yaptığımız tarihte ürünün fiyatı 550 TL civarındaydı. Böyle özellikli olan kameralar genelde 3 aşağı 5 yukarı bu fiyattan satılıyorlar. Elbette böyle Çin'den, AliExpress'ten falan çok daha ucuza getirilebilir ama onun da vergisi, algısı, kargosu derken 3 aşağı 5 yukarı aynı rakama geldiğini söyleyeyim. Bence güzel bir ürün olmuş. Uzaktan kontrol edebiliyor olması güzel. Hareketli olması güzel ama hareketli olmasın diyorsanız onu yine daha uygun fiyatlı hareketsiz olan kameralarda da var. Yani sabit bir eksende durup Hani açısı döndürülemeyen, sabit olan, motorize olmayan modeller de var. Onlara da bir göz atmanızı öneriyorum. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Eğer bilgimiz varsa da mutlaka ve mutlaka sizlere cevap veriyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.